Aşağıdaki denklemi çözünüz. 5 bölü 2 x eksi 4 bölü 3 x, 7 bölü 18'e eşittir. Ve bize x'in 0'a eşit olamayacağını söylüyorlar. Çünkü x 0'a eşit olsaydı, ilk iki ifade tanımsız olurdu. Peki bunu nasıl çözeceğimizi öğrenelim. x'lerin paydada olmasını sevmiyorum, bu başlamak için iyi bir yer. Aslında denklemlerimde kesir olmasını sevmiyorum. O yüzden, denklemin her iki tarafında, bu kesirlerden kurtulmamızı sağlayacak şeylerle çarpalım. Denklemi tekrar yazayım. 5 bölü 2x, eksi 4 bölü 3x, 7 bölü 18'e eşittir. Peki, şimdi ilk ifadenin paydasındaki 2'den kurtulmak için, denklemdeki her ifadeyi 2 ile çarpabiliriz. İkinci ifadenin paydasındaki 3'ten kurtulmak içinse, her ifadeyi 3 ile çarpabiliriz. Ve son ifadenin paydasındaki 18'den kurtulmak istersek, denklemdeki her ifadeyi 18 ile çarpabiliriz. 18, aynı zamanda 2 ve 3'ü de içerir. 18'in asal çarpanları 2 ve 9. 9'un asal çarpanları da 3 ve 3'tür. Yani denklemin her iki tarafında 18 ile çarparak, aslında 1 kere 2 ile ve 2 kere 3 ile çarpıyoruz. Şimdi denklemin her iki tarafında 18 ile çarpalım. Böylece paydalardaki tüm sayılardan kurtulmuş olacağız. 18 bölü 3, 6 ve 18 bölü 2, 9. Güzel. Ama paydalarda sadece sayı yok, x'ler de var. Hadi denklemlerdeki her ifadeyi x ile çarparak paydalardaki x'lerden kurtulalım. Yani denklemdeki her ifadeyi 18x ile çarpıyoruz. 18x, 2x, 3x, ve 18'in en küçük ortak katı. 3'üne de bölünebilen en küçük sayı. Bunu yaptığımız zaman tüm paydalar kaybolacak. Evet, x bölü x, 1. 18 bölü 2, 9. İlk ifade 9 çarpı 5 oluyor. Bu da 45'e eşit. İkinci ifade, x bölü x, 1. 18 bölü 3, 6. 6 çarpı 4, 24. Burada çıkarma işareti var. Yani denklemin sol tarafı, 45 eksi 24. Ve son ifade, 7 bölü 18 çarpı 18x. Peki, 18 bölü 18, 1, yani sol tarafta 7x kalıyor ve elimize çok daha kolay bir denklem geçiyor. 45 eksi 24, 21'e eşit, yani 21, 7x'e eşittir. Her iki tarafı da 7'ye böldüğümüz zaman, x'in 3'e eşit olduğunu buluyoruz. Bu sonucun doğruluğunu test edelim. 5 bölü 2x'imiz vardı. Yani 5 bölü 2 çarpı 3. Eksi 4 bölü 3x. Yani 4 bölü 3 çarpı 3. Peki. İlk ifade 5 bölü 6 eksi 4 bölü 18. Hayır 9. Bu işlemi yapabilmek için ortak paydayı bulmalıyız. 6 ve 9'a bölünebilen en küçük ortak sayı 18. Paydalarımızı yazalım. 5 bölü 6, 15 bölü 18 ile aynı şey. Pay ve paydayı 3 ile genişlettik. 4 bölü 9, 8 bölü 18 ile aynı şey. Pay ve paydayı burada da 2 ile genişlettik. Böylece 15 eksi 8 bölü 18, 7 bölü 18'e eşit. Yani sonucumuz doğru. 5 bölü 2x eksi 4 bölü 3x, x 3 olduğu zaman 7 bölü 18'e eşit.